hayatımıza. Çok güzel bekli bekleyiciler. Çeyhoy oynamazsınız. Gömüyoruz. Biliyoruz. Çok iyi. Kendimize minik alıyormuş gibi davranıyoruz. Hoş geldin Görüşemiyoruz çok yoğunsun ya ne haber? İyiyim sen nasılsın? Sağol. Sonunda görüştük Sintagma'dayız. Benim ofisimin olduğu yerdeyiz. Evet. Ee, şimdi ofisimi de taşıyorum ben. Kolonaki taraflarına geçiyorum. Onun da bilgisini vereyim. Biliyorsun Kolonaki buranın en klas yerlerinden bir tanesi. Bakalım. Bize de klas yer yakışırdı. Ee, onu söylemeye çalışıyorum da nasıl söyleyeceğimi bilemedim. <gülüyor> yok Bunun yok şey değil yani, değil yani öyle mütevazı bir yer. Öyle Kolonaki'nin ana caddesinde falan değil. Ama güzel, temiz bir muhitteyim. Güzel bir sokaktayım. Burası da güzeldi. E, Sinterka sahafları. Burası sarfları. çok merkezi. Çok merkezi. E, orası biraz daha böyle şey. Nişantaşı ayarında diyebilirim. Şimdi Hazır Kosta geldi. Benim buradaki Rum bir sandviçim var. Çok seviyorum. Big Mouth. E, büyük ağız, koca ağız. E, Acayip güzel. Sen Seni hiç götürmedim. Hazır buradaki son günlerim. Gerçekten, Gerçekten şöyle karşıya bilmiyorum. Burada. E, buradaki son günlerim. Bakalım. Beğenecek misin? Bilmiyorum Anneleri mi? Türkçe biliyor ama kendilerinde çok Türkçe yok. Birkaç küfür müfür böyle bir şey. Bazı şeyleri biliyorlar. Zaten şöyle oluyor. Anneler çocuklar e, anlamasın diye. E, ya İstanbul'dan gelenlerin bir kısmı. E, gizli şeyleri konuşurlarmış. Çocukların anlaması gerekmeyen şeyleri. Onları konuşurlarmış. Benim tanıdığım bir sürü ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon. insan bunu söylüyor. Diyorlar ki. Annem babam bizim e, anlamamızı istemediği şeyleri Türkçe söylerlerdi. Böyle bir şey, Aha. çok e, sık e, karşılaştığım bir şey. Genelde öğretmediler, bazıları hiç öğretmedi Türkçe. Doğru, ee, bunlar da onlardan çok az, hemen hemen hiç bilmiyorlar. bilmiyorlar. Belki, ha pardon annesi çok bilmiyor, babaları daha çok biliyor, annesi daha ha, Belki anne bilmiyor, anne dil, bilmiyor. Ki, dil evet. anneden geçiyor, ana dili e, kavramı da oradan geliyor zaten. Şimdi ne yersin ben böyle gitmeden sana ne seçeneklerimiz var onları söyleyeyim. Ne var ne yok. Va, benim favorilerimden biri kıyma, kima, cheese Kıma. Kat diye geçiyor. Hı -hı. Kıyma arkadaşlar burada kima diye söyleniyor. Kima. Kima. kima. Ee, kıyma benim favorim cheese katlı tavuk seversem şuradan yukarıya. Öyle, burası mı? Evet. Şurada da çok güzel bir model kruvasancı var. İnanılmaz güzel lezzetler var. Bitmiş bir şey kalmamış. Saat kaç ya şu saat şey Yunanlılar, <gülüyor> <gülüyor> Yunanlılar aç. Yunanlılar ee, aç. Burası da çok güzel bir bardır. Genelde expertler falan geliyor. Ee, İngilizce konuşuyorlar da hatta hep böyle bir kafamı şey yapıyorum çeviriyorum. Şey burası Praktiselos caddesi. Ticari bir cadde aslında burası. Aha. Çok güzel Aha. yerler var. Çok güzel mağazalar var. Çok güzel mekanlar var. Ne var başka kıymadan başka? E, tavuk varsa tavuk yiyebilirsin. Pastrami var. Pastırma. E, ondan sonra vegan var. Cheeseburger var. Cheese. Cheese çok mm -hmm. iyi. Burası. Evet. Yasur. Kalspera. Kalspera. Yasur ya. Luchador. Daha harika. Yesiz. Kala. Their brothers is the chef and uh, he's the guy that who manages here. That's <laughs> right. <laughs> yeah. So uh, cheese cut is good. Kima mm -hmm. with the kima or um, you know they have a lot of stuff that I haven't even tried. Biname. Excellent. Hmm. You're in the right place. Um, Dolap epididexero. Okay. We'll try. Crab, okay. Eee, lucanico, pastrami, beef. Nadi, kıyma seversen çok güzel. Cheese kat. Ben ne yesem? -hmm. I think I had cheesecake already yesterday, so what should I have today? Eggs inside? with egg. With egg, yeah, yeah. Is there any Turkish words that you know of? Çok güzel. Evet. Bikini. Too, bit, ah bitli bitli yeah to right my now, guest is my guest the money doesn't work is my guest no, no, no it work. no, working no no, no no this is a very çok we have no no it's <laughs> güzel it's <laughs> güzel the color is very very nice i know i know yeah. it, uh, yours your, yes what your yes, it it's Not mine. It's, it's, it's C C Cem Yılmaz'ın dediği o, gibi ha. kalite hareketleri başlıyor. Tak tak tak. İki kardeşler yani muazzam. Çok inanılmaz güzel şeyler yapıyorlar anneleriyle beraber. Yorgun <gülüyor> değil. Vallahi buranın en büyük güzelliği kullandıkları malzeme, the and your touch, your touch. Ne böyle bir fotoğrafı doğru. Makes it very different and, and very good quality. Like your stomach is always happy. Açıyor, oynamaz. Gömüyoruz. Gömüyoruz. Gömüyoruz. Evet. Bakalım. Çok iyi, çok iyi. Çok başarılı. Hmm. Başarılı. Bu kıyma çok, çok lezzetli bir kıyma. Ve fiyatlar da çok uygun. Şu sandviçin için 5 euro. Ama, Ama euro kullanılan malzeme doyurucu bir şey. 1 kilo alırsın yani. Burası tipik bir Yunan işletmesine bir örnek. Modern. Modern, Modern Yunan çocukları. Bunlar yeni jenerasyon. Ee, zihniyet budur. Şimdi Kostacığım, e, biz yemeğimizi yiyelim. Bu emlak memlak işlerinden biraz bahsedelim. Çok sorular falan geliyor. Şimdi Yemekten biz, sonra? Yemeğimizi yiyelim. Açayı oynamaz. Aynen. Sonra, hadi birazdan sohbete devam hayatımız var. Güzel hayatımız var. Yunanistan böyle ya. Yani şeyi konuşuyorduk. Kostay'la işte burada şimdi var. kahve söyledik. Ben bir Türk kahvesi söyledim. Burada biraz böyle bol keseden geliyor. Çorba gibi geliyor kahve. Küçük böyle minik değil. Tabi Dublesi falan. Bizim Doğru. böyle 4-5 bardaklık duble geliyor. Sen de double espresso söyledin. Ben de double espresso söyledim. Yunanistan'da yaşayan TV takipçileri seni tanıyorlar. Söyleşilerinden dolayı, paylaştığım hikayelerden dolayı. Ee, çok keyifli bir söyleşi yapmıştık. Yukarıya Koyuyorum linkini. İzlemeyen arkadaşlar varsa izlesinler. Hem de güzel güzeldi, bir... Güzeldi, çok güzeldi. Güzel bir gezi yaptık. E, şimdi yaptığın işle ilgili çok sorular geliyor bana. Sen emlak danışmanlığı yapıyorsun. Çok fazla bilgi vermemiştim e, bizim o videoda. E, ne yapıyorsun abi? Bizim dört tane müşteri e, tipimiz var. E, birincisi bu e, golden vize, e, altın bize diye tabir edilen e, oturum izniyle ilgilenen Birinci kategorimiz. ikinci kategorimiz şu anda yeni yeni Türkiye'den inşaat şirketleri gelmeye başladı. Burada inşaat yapmak isteyen bir sürü firma gelmeye başladı. Üçüncü kategorimiz mürk alıp içini renove edip satmak isteyenler. Biz bunlara alsatçı diyoruz. Dördüncü kategoride 250 bin eurosunu buraya yatırmak istemeyen, 50.000 Euro'luk, 60.000 Euro'luk mülter alarak e, sabit bir Euro getirisi sağlamak isteyen insanlar. Bu dört kategori e, insan var şu anda. Yunanistan oturum izni programları içinde en ekonomik ve en hızlı olanı. Yunan müşterilerin de var bildiğim kadarıyla ama asıl alanın, pazarın Türkiye. Var evet. E, Yunanlı müşterilerimiz var, İsrailli müşterilerimiz var, Lübnanlı müşterilerimiz var. Türk müşterilerimiz var. Kahvemiz geldi. Frappe mi o? Evet, bu frappe. Aa frappe. Çok güzel bir frappeydı. Okay. Kahvenin büyüklüğünü dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bayağı bir büyük bir kahve. Hadi bana afiyet olsun. Kocaman. Oo, nefis. Çok iyi. Bana gelen sorulardan biri de 250.000 Euro bütçesi olmayıp daha az bütçelerden yatırım yapmak isteyip ama Golden Vize ile de çok da ilgilenmeyen sadece yatırım anlamında buraya geldiği zaman kullanma anlamında bir yazlık olabilir ya da bir öğrenci evi olabilir veya daha farklı bir şey olabilir. Bu oluyor mu? Bu tip kişilere, kişiler Tabii. buradan gelip ev alabiliyorlar mı? Tabii. Yani herhangi bir farklılık var mı 250.000 Euro altında olduğu zaman? Hayır hiçbir farklılık yok. 250.000 Euro'luk işlemde Evler, satın alınan evler 250 bin Euro'ya yaklaştığı zaman, yani 250 bin Euro olduğu zaman ikinci bir iş başlıyor. Avukat yapıyor tabii bunları. Oturum izni işlemi farklı bir işlem. Ev emlak alma işi farklı bir işlem. Hiçbir farkı yok. Bizim bazı müşterilerimiz 250 bin Euro'yu dörde beşe altıya bölüyor. Riski bölüyorlar. Hem kira, orantılı olarak kira daha fazla alıyorlar. Ve çıkışı da yani biz her zaman İnsanlara bunu öneriyoruz. Giriş anında çıkışı hazırlamak istiyoruz. Dolayısıyla 250 bin euro'luk bir toplu alınan evin 60'ı ile normal 60 bin euro'luk bir ev işlemde farksız. Şimdi Kostacığım bu programla ilgilenen ya da her herhangi bir şekilde 250 bin euro altı olabilir, üstü olabilir ya da 250 bin euro limitinde olabilir. Yatırım yapmak isteyenler nereden başlamalı? Çok çok kısa, çok çok kısa anlatıyorum çok detaya girmek istemiyorum. Zor bir şey değil oturum izni işlemi. Yatırım yoluyla oturum izni zor bir iş değil. İlk önce yapacakları şey bir tane vize almak. Çünkü bu işlemin buraya gelmeden yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Yapılabilir vekaletle. Her şey yapılabilir. Ancak pantolon almıyoruz, ufak bir şey almıyoruz, ev alıyoruz. Ve bu ev ...bizim çocuklarımıza da kalacak bir ev olduğu için... ...buraya gelmeniz bana göre şart. En sağlıklı yolu bu, bir. Buraya geldikten sonra müşteriler vergi numarası çıkartıyoruz. Banka hesabı çıkartıyoruz. Bununla ilgili bütün ön çalışmalar yapılıyor. Ev mi bakılıyor? Önce bu banka, banka işlerim oluyor? Hangisi önce? Ben emlak danışmanı olarak, yatırım yoluyla oturup izni danışmanı olarak... ...ev odaklı gidilmesini çok yanlış ve tehlikeli buluyorum. Çok önemli ama... Çok tehlikelidir çünkü semt bilmeden, semt trendi bilmeden mülk bakmak çok tehlikeli ve insanları yanlış sonuçlara götürebilir. Sonra çok hızlı bir atina turu yapıyoruz, semt bilgisi veriyoruz. Semt bilgisi bana göre çok önemli. Semt bilmediğin zaman neyin ne kadara satıldığını alınacak, evde kiracının profilinin kim olacağı bilinmiyor. Çok bilinmeyenli bir denklem oluyor. Dolayısıyla adım adım gidip süreç takibiyle devam edilmesi gereken bir olay. Ben önce süreci anlatıyorum ve önce müşterinin kafasında sürecin oturması lazım. Bu işin ciddiyetiyle alakalı olarak banka vesaire işlemleri, teknik işlemler yapılıyor. Hatta onlar gelmeden yapıyorsun bazı işlemleri. Sonrasında buraya geldikleri zaman bir atina turu yapılıyor. Ufak bir briefing veriliyor. Şehirle ilgili, istekleriyle ilgili. Tabi bu esnada birebir görüşme ve fikir alışverişi fırsatı oluyor. Evet, ben o şehir turunda müşterinin nasıl bir yatırımcı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bildiğim bütün sorgu taktiklerini gerçekleştiriyorum çünkü yatırımcının tipi benim için önemli, ona göre ev bakılacak çünkü. Evet, bu çok standart bir süreç aslında, bütün danışmanlık işleriyle alakalı bir questionary sistemin var. O key sorularım var, bunları soraraktan aslında müşterinin birçok bilmediği şeyi sen onu sunmuş oluyorsun. Bu aslında her sektörde olan kullanılan bir şey. Daha kişiye göre bir hizmet verdiği için Kosta ve şirketi, bu arada Kosta bir ekip, kendisi bir isim ama altında birçok kişi var çalışan, Doğru. hem Türkçe bilen hem bilmeyen bir takım işi aslında. Bu süreci takip etmek bizim için çok önemli. Çünkü müşterinin bilmediği şeyleri de göstermeye çalışıyoruz. Şimdi müşterilerin, bayağı da müşterim var sayısını bilmiyorum ama her hafta böyle bir arsa olsun, ev olsun. E, müşterilerinizin beklentisini merak ediyorum, genelde ne tip beklentiler oluyor, neler istiyorlar sizden? Böyle hani bir ortalama müşteri profili çizsen Türkiye pazarından daha çok. Ortalama müşteri profilimiz, müşterilerimizin genelde istediği şey bizim yapmak istediğimiz şeyle aynı şey. Biz sanki kendimize mülk alıyormuş gibi davranıyoruz. Kriterim şu, kendim olsaydım alır mıydım? Ben de istiyorum. Alacağım mülkün değer kaybetmemesini istiyorum, iyi bir kira getirmesini istiyorum. Satacağım zaman kolayca elimden zarar görmeden, acil satış durumunda zarar görmeden bir o mülkten kurtulabilmem lazım. Kiralama sürecinde iyi bir kira aldığım zaman da o evin bana problem çıkarmaması benim için önemli olan noktalar bunlar. Tabii detaylar var. Ama ana noktalar bunlardır. Genelde insanlar oturmak için mi buraya geliyorlar yoksa yatırım amaçlı ve oturma izni amaçlı mı oluyor? Yani genel profil nedir abi? Benim müşteri profilim daha fazla yatırım amaçlı ama bir yandan oturum izni de olsun. bize probleminden kurtulayım. Buraya gelip de burada yaşayan çok çok az müşterim var. Burada genelde benim gördüğüm kadarıyla pazarda en ciddi market payı senin şirketinde bu işlerle ilgili olarak Yunanistan'da Kaç müşterin oldu bilmiyorum ayıptır sorması ama yani şu ana kadar Kaç kişi ev sahibi yaptırdınız Türkiye'den? Türkiye'den gelen müşterilerin %65'ine dokunuyoruz. Şimdi eyvallah her şeyi anlattın ama ne tür sorunlar çıkıyor? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Ne tür sıkıntılar yaşanıyor süreç içinde? Karnın ağrıdığı zaman doktora gidiyorsun. Onu gidip de bir YouTuber'a sormuyorsun. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ev alımı ile ilgili e, emlak sektörünün e, içindeki e, dinamiklerle ilgili sıkıntılar olabilir. İşte mal sahibi e, bir fiyata anlaşmıştır. O fiyattan daha iyi bir fiyat bulmuştur. E, kapara öte, geri geri verir. E, bu tarz sıkıntılar var. Yani. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Klasik ticaret sıkıntıları olursa Ticari olur. Ticari sıkıntılar var. var. Yani emlak sektörüyle alakalı şeylerde sıkıntı var. Yoksa süreçle alakalı kanun koyucu tarafında da bir sıkıntı yok ki Yunanistan'da önemlidir bu. Başka bir hiçbir sıkıntı yok şu an. Oturum izni de çok hızlı alıyorsunuz diye ben biliyorum. Oturum çok hızlı alıyoruz evet. 2-3 ay falandı galiba değil mi? Evet doğru. Son olarak Costa. Nasıl ulaşırlar sana? Google'a emlakçı Costa diye yazsanız ben çıkıyorum. www.investgris.gr veya www.yunanistanoturumizni.com sitelerinden bize ulaşırsın. İletişim bölümlerinden Tabi tabi ulaşabilirler. Ee, orada telefonlarımız var WhatsApp yoluyla. Çok hızlı geri dönmeye çalışıyoruz. Ben de aşağıya bırakıyorum linkleri. Arkadaşlar tıklayaraktan ulaşabilirsiniz. Kostan abi çok sağ ol bilgiler için. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ ol.